Hawaii met your mother hayranlarından yıllardır onlara yaptığım işkencelerden dolayı. Hello. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu videonun nese amacı? Özür dilemek veya bir hımyım incelemesi yapmak değil aslında. İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin değişebileceği üzerine birazcık Konuşmak. How I Met Your canlı olduğu dönemlerde izlemiş birisiyim. Yani haftalık bölümleri beklerdik devamlı. Bu dönemde diziyi bitirdikten sonra beğendim, okey, izledik. Ama böyle işte bir The Office, o dönemler benim için Friends gibi bir şey değildi. Ve yıllarca e, How I Met Your Mother izleyen birini gördüğümde ya da bizim evdeden dendiği gibi Hım yım. Mete, Hande, bu size... Konusu açıldığı zamanlarda evet. ya işte o da çok yani dandik bir dizi izlemesen de olur onun yerine Friends izle, Office izle gibi tanımlarda bulunmuş biri olarak hepinizden özür diliyorum. Artık Ofis'i 7. kez falan izledikten sonra dedik gibi Havai Meteor Matları hazır Disney Plus'ta da gelmişken bir izleyelim dedik. Ben Yıllardır söylediğim her şeyi, neredeyse her şeyi geri almam gerektiğini fark ettim. Çünkü kendimi dizi yayın almaz kaptırdım. Karakterlerin o çocuk su yapısı, işte bazı olaylara yaklaşımları, gerçek hayatta yaşadığımız bazı şeyleri biraz abartarak eğlenceli şekilde anlatışları... With a few Karakterlerin arasındaki etkileşimleri inanılmaz keyif olarak izlediğimi ve aslında bazı kısımlarda da çok gerçekçi bulduğumu fark ettim. Ted, Barney, Robin üçgeni aşk üçgenine hiç girmiyorum oraları bence dizinin en zayıf tarafları ama yine de aslında çok eğlenceli haftadan haftaya sizi sürükleyen keyifli bir diziye yıllardır gereksiz yere kabdarcı ve ukalaca giydirdiğimi fark ettim. Her zaman olduğu gibi. Beğenin, likelayın, e, yorum yapın, takip ediyorsunuzdur inşallah. Senin var mı böyle ilk sevmeyi, ondan çok sevdiğin? Hepsi. İnsanların fikirleri, düşünceleri, iyi veya kötü bulduğu şeyler, her şey ama her şey zamanla ve yaşanmışlık arttıkça, başımıza bir şeyler geldikçe değişebiliyor ve bu da çok normal. E, Hımmy'in bunu benim için en son örneği ve tamam bu konuda konuşabilirim dememe sebep olan şey olsa da aslında buna pek çok örnek var. Örneğin benim için bunu ilk fark ettiğim yer 500 Days of Summer, Aşkın 500 günü galiba Türkçesi, izledin mi? Aşkın 500 günü ilk izlediğim zaman Summer sen ne yapıyorsun? Kimsin sen? İkinci izleme de, hmm, aslında çok da haksız değilmiş, e, normal bir şey yapıyormuş, bunlar olabilir. Üçüncü izlememde, evet altı kere falan izledim sanırım. Aslında iki taraf da haklı, işte olmayacakmış, boşuna zorlamışlar, çocuk çok romantik. E, dördüncü izlememde en başta başlamaması lazımmış vesaire gibi her izlediğimde, her araya bir iki yıl girdiğinde aslında olayların ne kadar farklı yorumlayabildiğimi fark ettim. Başıma gelen şeylerden sonra e, karakterlere, olaylara, hikayelere yaklaşımımın ne kadar farklı olabileceğini tekrar tekrar izlemenin aslında. Aslında bu nedenle keyifli olduğunu fark ettim. Veya bir benzer örnek yine The Fountain filmi içindi. İlk izlediğimde tiksindim, Aronofsky zaten pek sevmem. Her arkadaşım da çok iyi, baş yapıp mutlaka izle dedikçe bir 7-8 yıl sonra tekrar şans vermeye karar verdim. Yine beğenmedim. Ama aslında insanların neden beğenebileceğini ve neler bulabileceğini çok daha iyi anlayabildim. Veya işte edebiyattan konuşacak olursak, işte 30-35 yaşını geçmeden Dostoyevski okumayın falan derlerdi. Ben de ilk kez 36 yaşında Dostoyevski'yi bu sene okudum hatta. Gerçekten belli şeyleri, şeyleri yaşamamış veya belli düşünce dönemlerini atlatmamış bir insanın o kadar uzun bir Romanı ve o kadar uzun bir karakter iç mücadelesini gerçekten de en azından hak ettiği değerde takdir edemeyeceğini ben de fark ettim. Dolayısıyla belli şeyleri anlayabilmek veya daha iyi kavrayabilmek için insanın düşünce yapısında belli değişimlerin gerektiğini orada ben de anladım. Yine de Rus edebiyatı herkese önermem çünkü yazdıkları kelime başına para aldıkları için e, o dönemde birazcık gereksiz uzun romanlar Rus edebiyatı. Gelsin linç olsun en azından izlemiş olursunuz. Yani özetle tüm bunların sonunda söylemek istediğim şey insanlar değişir fikirler değişir görüşler değişir. Dolayısıyla bir şeye çok uç duygular beslediyseniz yani aşırı sevdiyseniz veya aşırı nefret ettiyseniz mutlaka belli bir zaman sonra ona tekrar şans verin. Çünkü hem siz hem de o eser mutlaka değişmiş olacak. Sizin için böyle örnekler varsa lütfen yorumlara yazın. İlk başta sevmediğiniz, sonradan çok beğendiğiniz veya tam tersi. Benim için mesela bisiklet hırsızları asla tekrar başına oturamadığım bir film. Çünkü ilk seferinde izlediğim gibi tekrar duygusal travma yaşamaktan korkuyorum. Belki de onu da tekrar izlediğimde hayatımın en iyi en sevdiğim filmlerinden biri değil. Ortalama bir film olacak ama bilemiyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Fişt fişt fişt,